Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Fenerbahçe Başkanı kim oluyor bugün? Hepinizden e, fikir almak istiyorum. Belki de Fenerbahçe Başkanı'nı şimdiden öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar, Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Bugün heyecan dorukta koyu Fenerbahçeliyim. <gülüyor> Heyecanım var. Aziz Başkan'a da alıştık. Gitmesini istemiyoruz. Ali Koç. Bilmiyorum Ali Koç ne getirir Fenerbahçe'ye tam bilmiyoruz. Malumunuz para her şey değil. Fenerbahçe Başkanı kim olacak arkadaşlar? Sizlerden isteğim Koyu Fenerbahçeli arkadaşlarımızdan e, değerli yorumlarınızı istiyorum. Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Büyük bir heyecan var. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe'li kardeşlerim canlı yayınıma bekliyorum. Fenerbahçe Başkanı'nın Ali Koçmaz Cıldırım'a fikri olan var mı arkadaşlar? Yani fikri olan varsa yayınımda yazabilir arkadaşlar. En azından bir anket gibi gelir. Kimin seçileceğini tahmin ederim. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Başkanı belli oluyor. Canlı yayın olarak şu anda. Fenerbahçeli kardeşlerimizden yorum bekliyorum. Yok mu Fenerbahçeli kardeşlerimiz? Evet arkadaşlar Fenerbahçeli kardeşlerim. Aziz Yıldırım'a FETÖ ile mücadele eden gerçekten büyük zorluklara göğüs gelen Türkiye'deki en modern statları kazandıran en yıldız transferleri yapan Aziz Yıldırım mı? Büyük vaatlerle Fenerbahçe'ye büyük dızar getireceğim diyen Ali Koç mu? Evet Fenerbahçeliler neredesiniz? Fenerbahçeli kardeşlerim yok mu yorum olan ya? Demek ki Fenerli izleyicim yok yani. <gülüyor> Fenerli takipçim yok. Hep cimbomlu mu? Beşiktaşlı mısınız arkadaşlar? Evet Fenerbahçe'den bugün kongrede belli oluyor başkan. Yıllardır Fenerbahçe'nin başında olan Aziz Yıldırım şu anda gerçekten nasıl diyelim güçlü bir rakip karşısında. Ali Koç mu alır sizce? Ee, Aziz Yıldırım arkadaşlar. Bana soracak olursanız e, Aziz Yıldırım'ın e, kulüp üzerinde hala büyük bir ağırlığı var. Evet. Gelseydiyiz demiş Mehmet kardeşim. <gülüyor> Mehmet Bey sizce kim alır sence? Tahminince yani az çok ibreyi görüyorsun. Ee, Aziz Yıldırım kulübe hakim. Ee, Ali Koç'ta param var diyor. Güçlüyüm diyor. Gencim diyor. Ne yapacağız? Kim alır sizce? Kim hayırlı olur? Ve Galatasaray kimi istiyor yani? <gülüyor> yani arkadaşlar Fenerbahçeli ee, arkadaşlarım Üyelerimiz, dörtleri kardeşlerim Hiç mi Fenerli yok ya? Çünkü ben Fenerli olmayanlarla mı ilgilenmişim bu kadar ya? Arkadaşlar <gülüyor> Lütfen e, Fenerbahçe Yarışında en azından Ben kendi görüşümü söyleyeyim Ali Koç gücüyle Gerçekten holdingsel gücüyle e, iyi konuşuyor İşte e, iş adamlığından aldığı eğitimleri Burada vurguluyor Muhtemelen ciddi bir hitabet eğitiminden geçmiş Ali Koç. Ee, ve özellikle vurgularına baktığım zaman içi çok dolu olmayan sözcüklerini çok dolu gibi sunabiliyor. Ama e, Ali Koç'u sinirlerine hakim pek göremedim. Ee, kendisine yaşça büyük olan Aziz Yıldırım olan hitaplarını uygun görmedim arkadaşlar. Her ne olursa olsun Aziz Yıldırım'dan eleştiri almış olabilir. Ama Ali Koç'un Özellikle Sayın Aziz Yıldırım'a hitabında davranışlarındaki tavır ve üslup Fenerbahçe kültürüne uymuyor arkadaşlar. Fenerbahçe başkanını bu kadar süredir Fenerbahçe Başkanlığı'nı yapan Aziz Yıldırım'a dün Ali Koç'un hitaplarını görünce utandım. Yani ben burada konuşurken bir vefa duygusuyla hareket eden bir insanım. Her şey illa başarı değildir. İyi çalışmaları geçmişte vardır. Şampiyonlar Ligi'nde ve şampiyonlukta vardır. Aziz Yıldırım'ın iletişimde taraftarla veya gazetecilerle pek iyi olmadığını biliyoruz. Bu da onun fıtratı. Ama isteriz ki Ali Koç biraz daha Aziz Yıldırım'a hitabında dün daha duyarlı ve ölçülü olabilirdi. Çünkü ondan yaşça büyük. Babası yaşında bir adam. O yüzden arkadaşlar ben kendi görüşüm olarak Aziz Yıldırım'la devam edilmesi yönündeyim evet Aziz Yıldırım noktaya getirdi evet Semih Bey 3 Temmuz gibi çok zorlu bir süreç yaşadık malumunuz biliyorsunuz kulübe FETÖ baskın yaptı tutuklamalar yaptı çok yıldız trasfeler yaptık Erdar Bey de Ali Koç demiş Evet, gerçekten şu anda Ali Koç ağırlığı oluşmaya başladı. Ee, ben Fenerbahçeliyim, Dolma Büyüme. Fenerbahçeliyim ama e, gönlümdeşilik Aziz Yıldırım'a olan bir vefa var. Ee, Semih Bey kızacak ama e, şöyle bir vefa. O stat gerçekten Türkiye'de yoktu. Şampiyonu Ligi'nde biz çeyrek finale kaldık. Yarı finalin kapısından döndük arkadaşlar. Evet, gerçekten kongrenin e, kongrenin Rutuşlarını görüyoruz Ali Koç diyorlar arkadaşlar yani şu anda Kongre'nin sonucu belli mi sanki? Yani mini bir anket ama Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız yazıyor. Ve gerçekten eee sağlama hani yarışma olur ya. Kim 500 milyar ister de halka sorar, soruyor. Oradaki vatandaşlara sorar. Ve genelde doğru çıkar. Ali Koç galiba alacak mı bilmiyorum. Buradaki ibre sokaktaki ibre onu gösteriyor. Şu anda atılan oyların hepsi Ali Koç'a kanalımda. Ya biz az yıldırma alıştık. Başa başarısızlık var biliyorum. Ama Ali Koç ne getirir onu bilmiyoruz. Evet. Hmm, televizyon almadı. Ya anladım. Ya dedim işte hani kulübe hakim dedim. Demin dedim. Yani olmaması gerekirdi. Yani Aziz Yıldırım'a yakışan hani o konuda tam bir bilgim yoktu ama televizyona gerçekten Ali Koç'u çıkarmalıydı. Kendini eleştirmeliydi Bu Aziz Yıldırım'a puan olarak dönerdi. Gerçekten puan olarak dönerdi. Çinik mağduriyet olayda oluşturduğu için Koç o Atahan Bey de Ali Koç diyor. Evet evet evet evet. Gerçekten şu anda sonuç belli gibi ya. Atahan Bey de Ali Koç dedi. Efe Bey de kızmış ekmeğin derdinde. Ya biz de işte bir soluk alak dedik Efe Bey. Çünkü hafta içi arayacağımız yerler var. O konuya şimdi girmeyelim. Bir nefes alak diye şey yaptık. Yani gerçekten sizde de fikriniz varsa söyleyin Efe Bey. Evet Erdal Bey. Açıldırım genelde Galatasaray şampiyon yaptı. Açın bakın araçlarını Yok biliyoruz ya. <gülüyor> ya yaptı da şöyle oldu. Fenerbahçe gerçekten FETÖ'nün müdahalesinden sonra çok büyük ekonomik krize girdi. Prestij, prestij gitti. Evet. Yani neler neler bir görseniz. Bir saniye. evet kongrede ya işte bugün ne sonuç çıkacağı az çok hani sizin yorumlarınıza baktığım zaman gerçekten e, aşağı yukarı belli Efe Bey yani yorumunuz varsa en azından onu da merak ediyorum Aziz Yıldırım'a vefa mı diyelim çok mücadele ettim diyor yaşamımı verdim diyor kongre üyelerini bilgilerini Ali Koç ile paylaşmadı heee Yasak diye ama kendi kullandı. anladım. Yani eşit şartlarda bir yarış olmadı diyorsunuz. Eşit şartlarda bir yarış olmadı. Ya i̇sterdim ki e, gerçekten Aziz Yıldırım, Ali Koç'a hem kulüp TV'sini hem de kulüp kongre üyeleriyle ilgili çok şeffaf ve de kamuoyuna açık bir şekilde açıklama yaparak şunları da sağladım. Git televizyonda istediğin gibi konuş. Gerçekten bu lehine dönerdi. Bu, bu ayrı bir strateji arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Başkanı'nın arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre evet geçen yıl 10 tane transfer yaptı azizim. Hangisi takıma katkı vermiş? Evet. Geçen yılki transferlerde Fernando çıkarırsak Valbona'yı da sevmiyorum. Çok sakatlandı. Gerçekten bir fiyasko. Ama 3 Temmuz darbesinden önce Fenerbahçe'de gerçekten Fenerbahçe'de gerçekten hangi oyuncular geliyordu? Bir araştırın. Bütün takımlar bizi kıskanıyordu. Yani bütün takımlar bizi kıskanıyordu. Ya getirdiğimiz oyuncular atmayın. Alex ya Alex'i e yabancı yani rakiplerimizin taraftarları görmeye çalışıyordu. Ya Haciden sonra gelen en iyi transferdi arkadaşlar. Bir hacı ondan sonra gelendi. Evet. Erdal Bey de emeklilik demiş. Ali Koç. O FETÖ ile başladığın 15 on beş dünya örnek yürüyüşü kim küçümsecek? Ali Koç taraflarıyla yürüyor. Biz kongre gidiyoruz diyerek bizi küçümsedi bu. Hmm. Evet Sayın Bulut. Bugün bir mola verdik. Biz haber zaten yapacağız. Lütfen <gülüyor> öyle düşünmeyin. Sayın Bulut sizden de bir yorum bekliyoruz. Aziz Yıldırım mı diyorsunuz e, Ali Koç mu? Bugün bir mola verdik arkadaşlar. Yarın inşallah hızlı o bir gündemlere döneceğiz. Sayın Bulut siz de kim alır diyorsunuz. E, Aziz Yıldırım son dönem gerçekten transferleri iyi değildi. Takım futbol takımı başarısız sonuçlar aldı. Bunu da Aziz Yıldırım FETÖ müdahalesine bağlamakta. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Ali Koç'ta tam bilmiyoruz arkadaşlar. İşte o tedirginlik oluşturuyor bende. Evet. Takımı gerçek sahibi Alex kendini takıma büyük gördü diye gönderildi. Şu an Aziz Yıldırım takımı büyük görüyor diye değişim şart. Şöyle oldu arkadaşlar. Aslında Aziz Alex konusunda Aziz Yıldırım çok yanlış davrandı. Evet tekrar ediyorum çok yanlış davrandı. Yok sakız çiğnemiş, bacak bacak üstüne atmış. Arkadaşlar yıldız oyuncuların hareketleri bunlar. Alex bir Türk oyuncu değil. Alex Türk örf adetlerine göre büyümedi. Alex'ten bu tür hareketleri beklemek uygun değil. Alex alamıştır bazı şeyler ama Yıldız oyuncuları biraz nazlamak gerekiyor arkadaşlar Alex'e iyi olmadı Alex'e daha iyi ayrılabilirdik Alex'in Fenerbahçe sevgisi bitmedi Twitter'ına bakın O konuda e, ben Ziko dönemini çok özlüyorum Hey ya inanamıyorum ya Ziko var ya bambaşkaydı ya David'in füzelerini hatırlayan var mı arkadaşlar David'in füzelerini hatırlayan var mı ya Var mı böyle bir takım ya Lugano'yu özledim ya İnan özledim Lugano'yu ya ne oyuncuydu ya? Ahah. Evet Ziko var ya. Zico hatırlatma ya. Aykut kocamanı istemiyoruz. Kimse istemiyor arkadaşlar. Şöyle takımın bir değeridir. Ama teknik direktör olarak istemiyoruz yani. Amatör takımı çalıştırabilir, şey çalıştırabilir. Yani bizim için takımın, ana takımın başında olmamalı. <gülüyor> Haklısınız bu Bey. İnşallah yarın o haberleri vereceğiz. Mutlaka hiç şey yapmayın. Evet. Ya Alex de inşallah takıma geri gelir. Bu takıma bakın. Tafereli görüyor musun Semih Bey? Tafereli gidiyor terim. Abi on bin kilometre ileriden. Tafereli ben isterim kalecimi bu çalıştırsın diyor ya. Düşünün arkadaşlar ya. Tafereli nereden getirtti ya. Sıp kaleci bak kalecilerin formu nasıl geri arttı. Abi gerçekten çok farklı bir yol çizmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin toparlanması için mutlak ve mutlak anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Aziz Yıldırım da bunu da vaat ediyor. Ama inşallah ekonomik olarak diyor tazminatlar alacağız diyor. Ben müthiş yıldızlar alacağım diyor. Ya ben de biraz az Yıldırım hapiste yaptıkları aklıma gelince üzülüyorum. Duygusal bakıyorum biraz daha belki. Yani duygusallık ağır basıyor arkadaşlar. Ama yıldız transferi özledik. Alex gibi yani Lugano gibi, David gibi, böyle oyuncuları özledik arkadaşlar. Bir an önce böyle oyuncular transfer etmek istiyoruz. Galatasaray'da bak Terim geldi, takım iki tokatladı kendine getirdi ya. Ya Terim'in elinde sihirli değnek yok ama Terim'in elinde metot var, başarılı için bir çizgi var, bir yolu var arkadaşlar. Fenerbahçe'de güçlü bir teknik direktör ve Fenerbahçe'ye iki tane oyun kurucu beyin takımı. Birisi de sakatlandı, diğeri olabilecek şekilde oyuncular. Biz niye Cengiz Ünder gibi oyuncular alamıyoruz? Ya? Roma'da kadar paramız mı yok? Fener'in böyle bir şeyi yok mu yani? Evet. Erdal futbol zekası teknik direktör olur. Aynen. Fenerbahçe'nin olmadığı Zico gelir. Alex'i izlemek iyi, iyi. Bakın müthiş bir şey. Ziko'yu çok özledik. Zico da gelsin. Alex de gelsin. Gerçekten Fenerbahçe şahlanır. Fenerbahçe'ye Brezilya aşısı tutuyor arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe Brezilya aşısı fena tutuyor. Bu sene artık Fenerbahçe bir dur demeli. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmalı. Kim hayırlı olacaksa o gelsin. Ama e, şu anda kanalımda verilen oylamaya baktığımda Ali Koç'un tabanda ve sahada büyük kabul gördüğünü, ekonomik gücünün insanları etkilediğini görmekteyim. İnşallah beyanatlarının gücü ekonomik gücüyle erişir ve iyi transferler gerçekleşir. Bizim isteğimiz bu arkadaşlar. Tüm Fenerbahçeliler arkadaşlar kime vereceksiniz? Evet Ayşe Hanım da Yerher demiş. Evet hangi takımı tutuyorsunuz Sayın ee, Uğur? Hangi takımısınız? mısınız? Evet, Erdoğan Bey, gerçekten e, Fenerbahçe Başkanı olsanız iyi şeyler yapacağınıza inandım. Ziko gibi bir değeri hatırlattınız. Evet, Adana'dan kardeşimiz futbolun beşiyle, terbi memleketinden kolay gelsin diyor. <gülüyor> evet, e, sağ olasın, sağ olasın. Ne yapacağız? Fenerbahçe'nin ne olacak arkadaşlar? Ali Koç gelirse şampiyon olacağız mı? Kim gelecek şampiyonu? Enes Bey, bugün, bugün bir mola verdik. Güzel böyle futbolda bir rahatlayacağız. Yarın inşallah. E, sizden de bir Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Fikrinizi almak istiyoruz Enes Bey. Evet Enes Bey, bekliyorum. Evet, Adana'dan bir haber geldi. <gülüyor> Belli zaten Ümit Karan Adanalı. Ondan sonra e, Terim Adanalı. Hasan Şaş Adanalı. Oh yani. Evet Fatih Bey de bir yorum yapmış. 1990'ları başında Fenerbahçe ve Galatasaray birlikte maç izledik. Aziz Yıldırım geldi bu bitti. Spor dürüstlük bitti. Antipatik konuşmalar ve gitmeleri bence Galatasaray değil. Şöyle Aziz Yıldırım arkadaşlar şöyle bir kişiliğe sahip. İletişim noktasında biraz sıkıntılı. Gerçekten e, gazetecilerle, halkla, vatandaşla, taraftarla hatırlıyor musunuz? Şampiyon muyduk bilmiyorum. Kutlama yapıyorduk, seyirciler azarladık. Hem de öyle böyle değil, tam bir fırçaladı. Hatırlıyor. Yapısı öyle, fıtratı öyle. Ama rekabet iyidir Fatih Bey. Beraber de maç izlemek güzeldir ama. Evet, Enes Bey, Aziz Yıldırım dedi. Evet, ilk Aziz Yıldırım oyu aldık arkadaşlar. Şu anda yüzde 95. Ali Koç. Yüzde beş Aziz Yıldırım. Evet Ali, Ali Koç başkanlığa gidiyor arkadaşlar. Ali Koç başkanlığa gidiyor. Enes Bey de Aziz Yıldırım dedi. Tayfun Uzuner Ali Koç dedi arkadaşlar. Yüzde doksan yedi olduk. Yüzde doksan yedi Ali Koç yüzde üç Aziz Yıldırım. Biz kayalız inanıyorum Emrah baba Ozan Tufan bakın Ozan Tufan gerçekten bir hayal kırıklığı oldu ya böyle bir şey olmaz dünyanın parasını verdik ya bunlar hepsi gidecek arkadaşlar bunlar birincilik orta evet Er Erdal Bey de Ali Koç dedi yüzde 97 yüzde 98 civarı Ali Koç arkadaşlar Ali Koç başkanlığa doğru yürüyor erkenden size erkenden size başkanı buradan ilan ediyoruz. Evet, değişim rüzgarları çok sert esiyor. Tayfun Bey de artık Aziz'in gitmesi lazım dedi. Sokakta, sahada esen bu rüzgara kongre üyeleri dayanabilir mi bilmiyorum. Sokakta ve, evet, ee, sen başkan ol. <gülüyor> Abi ben başkan olursam yandı Galatasaray. Galatasaray yandı arkadaşlar. Ben başkanlık ee, başkanlık yerinde oturmam. Ben e, teknik direktörün arka tarafında otururum ve Galatasaray maçlarında terimin arkasında otururum. <gülüyor> yani var ya terimden fazla terlerim yani terimden fazla çırpınırım. Teknik direktör gibi taktikler veririm yani. Oyuncularla hani Yılmaz Vural aşarım ben. Hakan Bey, bunu not ettim. Yarın görüşeceğiz inşallah. Yarın özellikle bunu not ediyorum bu sorunuzu. Tamam mı? Yarın size dönüş yapacağım. Mutlaka dönüş yapacağım. Evet. E, o benim e, abone olun yanında bir zil işareti var. Oraya tıkladığında videolarım direkt görürsün Hakan Bey. Abone oluyorsun. E, Hakan Bey, e, siz hangi Aziz Yıldırım, Ali Koç mu? Şurada bir şey yapıyoruz, anket yapıyoruz. Çünkü Başkan az çok belli olacak. Rüzgar Ali Koç yönünde çok hızlı esiyor. Akşam belki de bu sonuçların aynısını göreceksiniz arkadaşlar kongrede. Kongre üyeleri bu sahada esen rüzgarına kadar dayanacak. Ee, aciz kazanacak. Adam herkes üye yapmış bir seçim taraflar arasında yapılsa kesinlikle Ali Koç kazanır. ama o işte Tayfun Bey ben de onu diyorum. Kongrede bir ağırlığı var Aziz Yıldırım ama diyorum ki nasıl bir şey olur yani kongre üyeleri bu rüzgara dayanabilir mi Tamam Hakan Bey. mutlaka olacağım bilginiz olsun Evet Ali Koç dedi yüzde 98 arkadaşlar sahada taraftarlar içerisinde Ali Koç'un ağırlığı yüzde 98 İnşallah adına onu yarın değineceğiz mutlaka değineceğim Çünkü yepyeni e, konularla görüşmemiz lazım Çünkü Aramam lazım. Bu hafta neler değişecek? Ne olacak? Bilgi vermemiz lazım. Ali Koç şu anda yüzde gidiyor. Yayınımda arkadaşlar son beş dakika. Son beş dakika. Fenerbahçe başkanı kim olacak? Fenerbahçe başkanı kim olacak? Fenerbahçe'nin başına Ali Koç mu geçecek? Taraftar desteği mu muazzam olan. Evet, canlı sohbetlerle alakalı daha pro programlı bir saat dilimi yayınlamak istiyorum. Aynı haber bültenleri gibi. O şekilde olursa benim için de daha iyi olacak arkadaşlar. Hakan Bey mutlaka onu bir düzene şey yapacağım. Evet Enes Bey, mutlaka sorulara döneceğim. Şu an Aziz Yıldırım ve Ali Koç olayındayız. Mutlaka döneceğim, bilginiz olsun. Canlı yayında da sorulara cevabını vereceğim yani. Bir de yorum da atabilirsiniz Enes Karaman. Bu videoya like atın. Beğeni attıktan sonra altına sorunuzu yorum olarak atın. Ben o yoruma e, cevap olarak dönerim. Güzel bir formül. Öyle de yapabiliriz Enes Bey. Tamam mı Hakan Can Bey? Yorum atın. Yorumun altına şey yaparım. Videomuzu arkadaşlar like atmayı unutmayın. Az Yıldırım 20 senedir içerideki ürünlük kur. Evet, evet, evet. İşte sahadaki rüzgar kongreyi etkilebilir diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Aziz Yıldırım gerçekten kulübe çok alıştı. Yani şeyden işte yorum o yorum sayfası var ya Hakan Bey. Şu andaki ibire şu arkadaşlar. Gerçekten ee, evet üyelerin aidatları 20 senedir orada ama artık herkes Fener'e düşman yaptı. Nasıl hayli aday olabiliyor anlamadım. Allah Allah. Evet, Tayfun Bey sahada çok direnç olduğunu, acildirimin koptuğunu, artık e, bir sembolik olarak orada olduğunu söylüyor. Bir an önce değişmesini belirtiyor. Bakalım arkadaşlar, ne olacak? Şimdilik arkadaşlar canlı yayına son veriyorum. Evet, Enes Karaman e, evet, okey demiş. Evet arkadaşlar canlı yayına son veriyorum. İnşallah iyi olan, Fenerbahçe'ye faydalı olan, hayırlı olan kazanır. Görüşmek üzere sağlıcakla.